derler ki savaş savaş asla değişmez ama insanlar değişir yürüdükleri yollar sayesinde atomik öfkenin dünyaya kavurmasından 200 yıl sonra demokrasi ve anayasal düzen etrafında yeni Kaliforniya Cumhuriyeti kurulmuştu Cumhuriyetin öncüleri Mojave Çölü'ne açılınca zengin mi zengin bir şehir ve Colorado Nehri'ni kapatan ...müthiş bir duvarla karşılaştılar. Cumhuriyet ordularını buraya getirdiğinde... ...nehrin karşısında büyümekte olan başka bir güçle karşılaştı. Yağmalarla ve fetihlerle güçlenmiş olan... ...Sezar'ın lejyunu. Bir tarafta yeni topraklara, kaynaklara aç olan Cumhuriyet... Diğer tarafta da acımasız ve korkunç lejyon. Tam ortalarında da bu yıkıcı savaştan kendisine par çıkaracak olan Cenk Oğuz. Bu adam için savaş meydanı sadece bir oyun alanı. Ama oynadığı oyunlar kendisini içinden çıkamayacağı bir çukura düşürmüş gibi. time to cash out. Would you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink, dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-karat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start.